Ülçel otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Mercedes E200 kompresöre LPG montajı yapmıştık. Ufuk Bey de bizi beklentilerinden bahsetmişti. Bugün de o beklentileri karşıladığımızı hatta daha fazlasını verdiğimizi söylemek için bizi ziyaret etti. Sabah saat buçuk sularına dokuz'a geliyor hemen hemen ama biz daha dükkanı açmadan önce kendisi buradaydı zaten. <gülüyor> evet. Sabaha kadar burada beklemiş, geceden gelmiş. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, arabanın performansından, yakıt tasarlarından memnun musunuz? Memnunum. Şöyle geçen hafta biliyorsunuz e, uygulama gerçekleşmişti, yapılmıştı. Evet. Evet. Bir hafta sonra e, bazı kontrolun yapılması için beni çağırmıştınız. Bugün o yüzden buradayım. O kontroller yapıldı. Bana e, aracın ne kadar yaktığıyla ilgili, e, yakıt tüketimiyle ilgili sorular soruldu. Onunla ilgili burada da bir cevaplama yapayım. E, 41 buçuk litre kadar depomuz gaz alıyor. Bu da hemen hemen 196 TL tutuyor. 425 kilometrede net yol yapıyorum. Yani 40 litre ile 400 kilometre yol yapar durumda. Bu da hemen hemen 100 kilometrede 10 litre bir e, bu araç gaz tüketimi e, yapıyor. yapıyor. Benzinde ne kadardı bu oran? Benzinde de <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim uzun yolda 8,5 litrelerde ama şehir içinde 12 litrelerdeydi. Bu da tabii karma konuşuyorum çünkü hem şehir içi kullanıyoruz arabamızı <gülüyor> hem uzun yolda kullanıyoruz. Sürekli uzun yolda kullanıldığında yani bir tatil e, ona benzer bir e, şans edilirsek uzun yoldaki performansı çok daha iyi ortaya çıkaracağız. Takipçilerimiz hatırlasınız Hı. diyoruz. Aracınıza hangi kitin montajını yapmıştık biz? Silverline. Silver silver. Her 10 bin kilometrini tekrardan bekliyoruz sizi bu tarafa. Hı. Çaya kahveye de gelebilirsiniz. Evet Sıkıntı kesinlikle yok. geleceğiz. Bizi tekrardan ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Memnuniyetiniz bizim için çok önemli. İyi günler diliyoruz. Var mı söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz başka bir şey? Ben teşekkür ediyorum her şey için. Ee, sizleri tanıdığım için de ayrıca ayrıca çok mutluyum. Sağ Görüşmek üzere, Sağ iyi günler. Sağ